2009'da üniversiteden mezun olduktan sonra öğretmenlik yapmak için atama bekliyordum. KPSS'ye girdim, ee, iyi de bir puan almıştım. Ee, dışarıda öğretmenlik yapmak istemedim, memleketimde öğretmenlik yapmak istediğim için bir sene bekledim. O sırada hani bu zaman değerlendirmek için özel okula başvurdum. Kabul etmişlerdi. Birkaç aylık burada bir te tecrübe'm oldu. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Başlangıçta burada çalışırken acemiliğin verdi verdiği duygularla neyi yapıp yapmamam gerektiğini bilemiyordum. Bilgisayar öğretmeninin birinciyle derse girip çıkıyordum. Fakat orada çalışan sekreter ve idarecilerin benim alanımı tanımadan bana davranış ve tutumları beni rahatsız etmişti. Ve bu okuldan beni soğutmaya başlamıştı. Örneğin sekreterin yazması gereken yazıyı bana getirip bu yazıyı bilgisayara yazıp bize getirin hocam demişse. Beni şaşırtmıştı fakat ben yine de yapmak yaptım yani. Çünkü bilmiyordum hani yapıp yapmamam gerektiğini. Daha sonra e, şunu anladım ki bilgisayar öğretmeni olunca bilgisayar ve elektronikle ilgili ne iş varsa bu öğretmenin yapması gerekiyormuş gibi bir anlayış var maalesef. Belki de bu okuldaki yönetimle ilgili bir sorun vardı. O yüzden bu anlayışı tüm özel okullara genellemek istemem. Fakat bir şey daha yaşamıştım. O da müdür yardımcısıyla yaşadım. Ee, yine hafta sonu düzenlenecek bir anneler günü programı vardı. Bilgisayar başında durmamı ve sadece play tuşuna basıp müzikleri başlatmamı söyledi. Hani herkesin yapabileceği bir iş bu. Ama e, bunu sadece bana yüklemesi beni biraz rahatsız etmişti ve artık birkaç şey de yaşayınca bu okuldan ayrılmama sebep oldu. Bu olayları yaşadıktan sonra devlet okuluna atanmayı, mesleğimi daha iyi ve verimli bir şekilde yerine getirmeyi istedim. Çok geçmeden atamam gelmişti. İlk görev yerim Elazığ'ın Kovancılar ilçesindeki bir liseydi. 3 yıl geçirdiğim bu okulda bilgisayar öğretmeni olarak güzel anlar yaşadım. Buradaki görevimle başlayan gerçek öğretmenlik hayatım gelişerek ilerledi. Mesleğimin 9. yılındayım ve Elazığ'ın Akçakiraz Belitesi'nde bir ortaokula çalışmaktayım şu an. İlk tecrübeme göre de çok mutlu ve huzurluyum. Bundan sonra da öğrencilerime ve okuluma faydalı bir öğretmen olarak yoluma devam etmek istiyorum.